Evet o kadar. Kemalizmi savunacağız. Ha, sen Kemalistin. Kemalist devrimi sen savunacağız. Sen komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. Döne döneksin. Terbiyesiz herif. Sen sı sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilerleyecek misin? Sen ne dedin? Sen 12 Eylül 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. Göreceksin. göreceksin. göreceksin. göreceksin. göreceksin. göreceksin. göreceksin. göreceksin. Savundun. Savunmadım. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Savunmadım. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Bıraksın adam. Puşt. Durun, yap, lütfen. Yap,